Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ee... Tabi bir emek harcanıyor. Bu emeğin karşılığını görüyor olmak gerçekten hepimiz için çok gurur verici. Çok büyük bir ekip işi. Sen de gördün. izlediniz işte. Daha demin hani şaka yaptık falan ama e, ciddi konuşmakta gerekirse çok büyük bir emek işi e, ve ekip işi aynı zamanda. Bunun karşılığını alıyor olmak, burada insanların e, beğenisiyle karşılaşıyor olmak gerçekten çok keyifli. O yüzden iyi ki geldiniz! Onları ağlattın Bugün bütün seyirciyi ağlattın ve ağlatıyorsun oyunculuğun <gülüyor> Sen neler söylemek istiyorsun bak insanlar hepsi seni alkışlıyor Oyunculuğunu alkışlıyor Bir şey söylemek ister misin? <gülüyor> evet Hepsi büyük çabalarla yaptı birkaç ay sürdü çok güzeldi. Çok eğlendik. Herkes farklı farklı şeyler yaptı. Bu kadar da denmez çünkü her şey izlendi. <gülüyor>